2018-2019 yılında dördüncü sınıftım. O sene 23 Nisan'da Erik Dalı Gevrekli şarkısını oynamıştım. Arkadaşım Zeki'nin babaannesi Zekiye teyze bize güzel oynadığımız için Ahmet amcanın yerinde bize yemek söylemişti. Çünkü güzel oynamamızın hediyesi arkadaşlarımla güzel bir yemek olmuştu. Ardından uçurtma şenliğine gittik. Birinin kalanı orada geçmişti.